Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere iki tane tıraş makinesini tanıtacağız. Bir tanesi Moser'in Kuro Mini Pro 2 modeli, diğeri de Moser'in Primat Mini modeli. Moser'in Primat Mini'den başlayalım. Bu benim çocukken, berberde çalışırken kullandığım Moser marka. Benim hayalimdi bu makinayı almak. Bunu ben hem ense için hem de sakal için aldım bu makinayı. Şöyle gösterelim, Makinamız böyle elektrikli, görüyorsunuz Alman malı, bu normal makine, bunda enseyi alıyoruz, saçta Saç kesebiliriz, ince detayları da düzeltebiliriz, burada içerisinde bir numara tarağını uçur, bu makine böyle bir makine, bunun fiyatına baktığımız zaman faturamız burada, Almanya'dan gelen bir ürün, 38.90 Euro, şimdi birazdan bu iki makineyi kıyaslayacağız, şöyle başlayalım. Merci canım, bu adamı da hiç sevmem. Bu da kromini Pro 2. <gülüyor> bu da yine ensa makinesi. Gördüğünüz gibi bu şarjlı tabi elektrikli değil. Yine Alman malı, 0.3 mm. Böyle buraya bir züm girip züm çıkabiliriz. Şöyle bir marka, bir model. Burada bakalım tarağı bir numara taraflar içinde. Şöyle bir. Şarj kablosu var, şarj adaptörü Bunun fiyatı da, buna bakıyoruz, bu şarjların fiyatı da 82.90 euro. Bunlar genelde ense ve sakal için, yani jilet kullanmayan kişiler için kullanılabilecek iki tane makine. Şimdi bunları bir deneyelim bakalım. Evet şimdi bu iki makineyi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Sanki sesi biraz az mı geliyor? Deneyimizi anlatabiliriz, hoşçakal. Deneyeceğiz. Kötü iyi alıyor mu? Bu makineler Türkiye'de de bir tane sitelerimde vardı gördüm ben. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama. Tam bir bu makine nasıl diğerine göre? ya? Bu makine harika. Geli Türkli olan? O da çok güzel. O saç kesimi. Sizin ense. Ense için bu daha iyi. Bir şekil veriyorum. Baksana. Adamından tıraş ediyor, başka geldi. Hocam siz şu anda hissediyorsunuz, başka ee, geldi miyim? Çok mi? Çok mutluyum. Düğün adresi nelerde alabilir miyiz? Çok çok mutluyum gerçekten. Yani e, Mustafa hocam o kadar çok tıraş olduk ki evet. beni ilk ilk defa böyle güzel bir tıraş ettiğini hissediyorum şu an. Evet. Makinadan makineye değişiyormuş. Şimdi o zaman enseyi alırken bu makine daha iyi diyoruz. Aynen. Peki ustam, biz benim yüzüne güle kullanmayanlar için ee, sakal tıraşına sakalı keserken sizce bu daha mı iyi yoksa elektrikli olan bir modeli da iyi daha iyi? Var? şaşmıyor. Yine şarjı daha iyi diyoruz. Tabii yalamalık o zaman. Sakalın yalamalık mı olmuş? Eee, tut! Hocam bir eğelim ensemizi bakalım yalamalık mı değil mi? Hocam <gülüyor> dil atmak serbest mi? Ya dedik yersin mi? Hocam ben bu be. makinayı vücudumuzun farklı bölgelerinde de kullanabilir miyiz? Tepeden dırnağı kullanabilirsin. Tepeden dırnağı derken biraz da spesifik örnek ver. mesela nerelerimde kullanabilirim bu makinayı? Buraları döv geçeceğiz. Yok <gülüyor> <Gök> geçmeyeceğim <yaşamaya> niye geçiyor? <gülüyor> Gayet orjinal bir video oldu işte. Evet Mustafa, bunu denerken ne demiştik? Bunu denerken aşka geldik. Evet. Nasıl bir yemek yer, bir tatlı yer gibi inanılmaz bir makine. Evet. Ense çizerken, de ense mesela. çizerken sıfır sakallarda mükemmel bir makine. Diğer makinemiz de yanları almak için, etmek için kalçayı güzel hoş bir makine. O. Evet.